Teknoloji Okudan hepinize merhabalar arkadaşlar ben Osman Tufan Monster Notebook'un katkılarıyla hazırladığımız oyun canavarının yeni bölümüyle karşınızdayız Bu bölümde arkadaşlar sizlere geçmişten günümüze uzanan bir oyunun öyküsünü anlatacağız aslında Bildiğiniz gibi geçtiğimiz günlerde Tuka Games Mafia 1, 2 ve 3'ün Definitive Edition'larını yayınlamıştı Aslında 2 ve 3. oyunun remake'leri diyelim ya da remastered versiyonları diyelim. Daha önce yayınlanmıştı fakat Mafya 1'in en çok merak edilen Mafya 1'di burada. Biraz gecikti, gecikmeli de olsa raflardaki yerini aldı arkadaşlar. Biz de bu bölümde Mafya 1'e tekrardan bir göz atalım istedik. Bilindiği üzere Mafya 1 tam bir mafya oyunu arkadaşlar. Gerçekten hikayesiyle olsun, atmosferiyle olsun bizleri o mafyaların hüküm sürdüğü Amerika'ya götürmeyi başaran bir yapım. Oyunda Bildiğiniz üzere bir taksiciyi canlandırıyoruz ki oyunun en başında da zaten taksi görevi yapıyoruz. Böyle müşteri alıyoruz, müşteri bırakıyoruz sağ sola derken bir gün taksimize kimler biniyor dersiniz? Tabii ki mafya üyeleri ki bu mafya üyeleri bir silahlı çatışmadan kaçıyor arkadaşlar. Silahlı çatışmadan kaçtıkları için bizim taksimize biniyorlar. Biz taksimize bunları istedikleri yere kadar götürüyoruz. Ardından da onları oraya bırakıyoruz. Fakat bu mafya üyelerinin peşindeki adamlar daha sonra bizim de peşimize düşüyorlar ve bizi yakalamaya çalışıyorlar ki yakalıyorlar da biz de ne yapalım ile bu adamları bıraktığımız bara gidiyoruz ve diyoruz ki bize yardım edin bu mafya adamları peşimizde ve onlar da doğal olarak bize yardım ediyorlar hem de ne yardım etme peşimizdeki adamları öldürüyorlar arkadaşlar böylece biz de mafyanın daimi bir üyesi olmuş oluyoruz bu arada şu anda ee, kayıt yaptığım yerde bir kuş da var size sesini duyuyorsunuzdur Arada bir sabote ediyor ama Yapacak bir şey yok ona Neyse devam edelim arkadaşlar Ardından biz mafyaya girdikten sonra Bize çeşitli görevler verilmeye başlıyor ki Zaten işin zevkli yanı bu görevler Fakat oyunda ilerledikçe bazı şeylerin Bize anlatıldığı gibi olmadığını öğreniyoruz Ve daha sonrasında hükümetle iş birliği yaparak İtirafçı olma yolunu seçiyoruz ki zaten bunu oyunun en başında gösteriyor arkadaşlar. Bir kafeterya gibi bir yerde oturuyoruz ve karşımızdakine hikayeleri anlatıyoruz. Burada anlattığımız hikayeler daha önce yaşadığımız olaylara dayanıyor aslında. Ve böylece mafyanın işlediği suçları da karşımızdaki devlet görevlisine anlatmış oluyoruz ki burada önemli bir şey var. Mafya 1'in sonunda gördüğümüz ara video ile Mafya 2'deki kontrol ettiğiniz vitosikalete arasında da Önemli bir bağlantı var arkadaşlar. Mafia 2'deki Vito Scaletta'nın bir görevi Mafia 1'de yer alan karakterimizle ilgili. Bunu da sizlere belirtmiş olalım ve şimdi sizleri Mafia 1'den bazı görüntülerle baş başa bırakalım. him somewhere in the worst order Stay alert. <laughs> Hello? Yes, we need help right away. Reports of shooting. Get there now, please. Back to patrols. We'll get him next time. Cars, all officers, please converge. You're up-needed. <laughs> He's now moving through Chinatown. Evet arkadaşlar, Oyun Zamanı'nın bu bölümünde sizlerle birlikte Mafya 1'e bir göz atış yaptık. Önümüzdeki günlerde detaylı bir incelemesini sunacağız bunların bu oyunu size e, ve ardından da Mafya 1, 2 ve 3'ün bağlantıları ile ilgili böyle biraz ipuçları vereceğiz ki bu ipuçları gerçekten hikayenin birbirine ne kadar bağımlı olduğunu bizlere gösteriyor. Oyun Zamanı'nın bir sonraki bölümünde görüşmek üzere hoşça kalın arkadaşlar. Bizleri sosyal medya hesaplarımızdan takip etmeyi de unutmayın.